Evet. Denizli 15 Mayıs Mahallesi. Burada bir otopark faciasını gösteriyorum. Sıfıra sıfır park edilmiş araçlar. Araç kiralamacıların araçlarını kendi istedikleri gibi park ederek oluşturdukları durum mahalle sakinleri için çok kötü. Mahalle sakinleri arabalarını nereye koyuyor bilemiyoruz. Bakın sadece kapının önü boş. Artık sadece apartmandan içeri girecek bir insan geçecek kadar yer var. Araçlar dikine park edilmiş. Ve yaya kaldırımları dolu. Yayalar kaldırımdan gidemiyor. Mecburen yoldan gidecekler. Bakın araçlar kendilerine sıfır yanaştırılmış. Caddeyi araç kararlamıcılar kendi malı gibi kullanıyor. Ve çift taraflı. Bakın kaldırımlar. Burası bir kaldırım. Ama yayalar gidemediği, yayaların gidemediği bir kaldırım. Tekerlikli sandalyedeki bir vatandaş gelse yolun ortasına gitmek zorunda kalacak. Keza aynı durum. Bebek arabası için de geçerli. Tabii burada bir de katlı otopark var. O haldeyken araç kararlamıcılar onları kullanmayıp yolları işgal ediyor görüyorsunuz. Katlı otopark. Burada mülk sahibi kapısı kapanmasın diye duba koymak zorunda kalmış. Diğer tek katlı evin kapısı zaten kapalı. Bakın araç park etmiş. Eve giriş yok. Karantina bölgesi gibi. Ve bir de dünden beri bekleyen, yolda da bekleyen bir araç. Kaldırımlar yetmedi. Yolu da işgal etmişler. Bakın buradan artık uzun bir araç nasıl geçer bilinemiyor. Bakın. Burada da kaldırımlar işgal edilmiş. Burada kesin şu vardır. Ee, mahalleli araçlarını otoparka koymak zorunda. Ama araç kiralamacılar istediği gibi işgal edebilir. Bakın ne kadar düzenli istifli ve bu denizli Merkezi'nin göbeği yani Pamukkale ilçesinde 15 Mayıs mahallesi. Bak, görüyorsunuz hayli araç kiralamacıların kaldırımları nasıl işgal ettiğini. Olası bir yangında Allah göstermesin itfaiye çok zorlanacak. Ambulansın durumu da zor. Yayalar gidemiyor. Evet. Bakın şuradan kapladığı yol ne kadar geniş bir alanı kaplıyor. Kaldırımlar çift taraflı işgal edilmiş. Ama otoparkı kullanmıyorlar. Bakın sıra sıra araçlar park edilmiş halde oluşan bir Otopark terörü desek doğru mu olur? Abartmış mı oluruz? Bilemiyoruz. Bakın kaldırımlar yine dolu. Bakın kaldırımlar. Evet. Burası da otoparkın ön kısmı. Araç kiralamacının araçları kaldırıma çıkmasın diye belediye metal e, korumalık takmış. Görüyorsunuz araçlar yine birbirine sıfır. Halk araç fark edemiyor. Ki burası yol kenarı. Park yeri. Görüyorsunuz yani. Hiçbir halkın araç koyacak yeri yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz burada kötü giden bir durumu çektik. İnşallah düzelmesini temenni ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olunuz. Teşekkürler.